Selamun Aleyküm, hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Bugün birkaç konu üzerinde duracağız. Bu Yecüc-Mecüc meselesi, geçen videonun altına da yazdınız. Yecüc-Mecüc meselesine gireceğiz. Biraz ruhsal alem ve boyutlar bahsiyle ilgili bilgiler vereceğiz ve e, Rusal akitlerle ilgili e, düşüncelerimizi ve deneyimlerimizi paylaşacağız inşallah sevgili arkadaşlar. Şimdi bu 73 mecüc meselesi bizde e, hadis küliyatında 73 mecüc olarak geçen batı dünyasındaki e, ismiyle Gog-Magog olarak geçen bir hadise. Batı dünyası Gok Magok olarak Moğolları ya da bizleri yorumluyor. Onların e, bakış açısına göre e, dünyanın bir istilası hadisesi var çünkü. Bizde de, onlarda da net arkasından çıkacak olan e, bir topluluktan, kalabalık bir topluluktan bahsedelim. Şimdi bu set, zahir manada da set, batın e, manada da set olarak düşündüğümüzde Zulkarneyn, Aleyhisselam tarafından Zulkarneyn iki zaman sahibi e, aynı zamanda iki boyut sahibi e, anlamına da gelir. Bu eski e, mitlerdeki bizim Oğuz kültüründe de Oğuz Dağan'da mesela boynuz şeklinde e, sembolü olan şeyleri var, şapkaları var. Bunları kullanıyoruz. Zülkanen'de de çift boynuz sahibi manasına da geliyor. Zülkanen. Zülkanen Aleyhisselam, Kur'an'da da geçer. Peygamber olup olmadığı konusunda e, tam bir fikir bildiği yok. E, ancak peygamber Devamımız bence kuvvetle muhtemel. Ve bu dönem itibariyle bir set çeker. Bu kalabalık e, grupla diğerleri arasına. Şimdi zahiri manada çekilmiş olan böyle bir set ve içi metalle doldurulduğunu söylenen Kur'an Lazim Şan'da zahiri manada çekilmiş olan böyle bir set dünyada var. Nerede var? Çin'de var. Çin seti. Ee, var. Ee, dış istilalardan kendilerini korumak maksadıyla yaptıklarını söylüyorlar. Çinliler. Uzun bir set uydudan vesaire. Bilen. Şimdi bu setin arkasından gelip ondan sonra Batı'yı çıkaracak edecek bir topluluktan bahsediyor. Hadis külliyatında. Bu birincisi. İkincisi de Batın manada diğer boyutla dünya arasına e, çekilen bir set bahsi var. Yine Zulkarneyn Aleyhisselam tarafından. Şimdi bunların yorumlar isek Batın manadaki yani diğer boyutla, diğer boyut varlıklarıyla e, çekilen e, set olarak yorumlar isek bu setin arkasından gelip insanlığın işgaliyle ilgili bir durum bildiriliyor ise bu dünya dışından gelecek olan tehlikelere işaret eden bir durum olabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi Kur'an-ı Azimşan'ın e, cin olarak bahsettiği ile ilgili bizim e, zihnimizde bize kodlanmış olan çok sınırlı bilgi var. Bu e, Büyük bir insanlık alemi dışında büyük bir alemler aslında. Ee, bahseder ve hadis-i Peygamber Efendimiz'in tariflerinden de e, anlaşıldığı üzere hakikaten geniş dünya dışı yaşamı da ihtiva eden e, gruplardır aslında. Biz e, sadece rafelerden gelen bilgilere sahip olduğumuz için olayı tam olarak anlayamıyoruz. Dolayısıyla dünya dışı yaşamla ilgili de doğru yorumu da yapamıyoruz. yorumlarda yapamıyoruz. Bu sebeple Daniel Aleyhisselam'ın bahsettiği bizim bulunduğumuz boyutla diğer boyutlar arasındaki seti de idrak edemiyoruz. edemediğimiz için buna batıni diyoruz, derin diyoruz, geçiyoruz. İfade ile batın manasında diğer boyutlarla araya çekilen set ve bu setin açılacağı tarihten itibaren Allahu u Alem ne zaman o? Bilmiyoruz ama kıyametten önceki dönem e, olduğu söyleniyor. Kıyamet alametlerinden de bir tanesi bu. Aynı zamanda açıldığı vakit e, dünyanın yer boyut varlıklarıyla tanışması dönemi bu. Tabi burada tanışmadan çiçekli karşılaş, karşılamalardan bahsetmiyor. E, hadislerde Yediş Meclis tarafından yapılacak işgalden bahsediyor. Şimdi burada bir parantez açalım. Bu kehanetlerde, batı kehanetlerinde bizde alamet dediğimiz durumları incelediğimizde bu hadiselerle kıyamet, hadiselerle ilgili batı dünyasının yaklaşımı var ki hep konuşuyoruz burada geri gelmişken yine konuşalım. Tanrı'yı kıyamete zorlamak dedikleri evangelizm, evangelistlerin evangelizm, bir şekilde e, tenafuzu tam olarak e, bilmiyorum. Değişik şekilde tenafuz ediliyor. Bu Ava senaryosu Tanrı'yı kıyamete zorlamak senaryosu, onların e, kehanetlerinde bulunan, kitaplarında bulunan bilgilerin gerçekleşmesi üzerine eğer bu doğal olarak Allah tarafından gerçekleşmediyse kendileri bunu yapay olarak gerçekleştirip bu senaryo varmış gibi gösterme çabaları var. Burada bu çabaların içerisinde hologram teknolojisini çokça kullanıyorlar. Şimdi bahsettiğimiz durum itibariyle bu tarihi kıyamete zorlamak. Senaryolarında mesela son dönemde e, uyguladıkları hologram teknolojisi ile blue beam teknolojisi. Ee, olmayan nesneleri ya da varlıkları olmuş gibi göstermek. Bir bakıyorsunuz orada bir, bir Hazreti İsa modeli yukarıdan aşağıya doğru iniyor. Üzerinde bir pelerin silüetiyle birlikte. Ya da herhangi bir e, gök cismi modeli UFO modeli hazırlanmış. yukarıda ışıklar saçarak geziyor. İstedikleri görüntüleri her türlü görüntüyü sizin karşınıza gerçekmiş gibi gösterebilecek teknolojileri var. Burada önceki yayınlarda da televizyon programlarında vesaire de anlattık. Burada da üstünden geçelim. Bu teknolojiyle birlikte aslında hazırladıkları e, onların Mesih'inin dünyaya gelme senaryosunun kurulması ki bizim taraftan bakıldığında deccan diyoruz. Onlar kendi Mesih'lerini e, bu yolla İran edecekler diye düşünüyoruz. Bununla ilgili verilen tarihler de önümüzdeki bizim hadis külliyatında verilen tarihler önümüzdeki hemen birkaç yıl içinde görünüyor. Şimdi toparlar isek e, hadis külliyatımızda var olan bunlar parça parça da onların e, külliyatlarında da var. E, olacaklarla ilgili mesela yedi üç mecü üç hadisesiyle ve işgalle ilgili yine bir senaryoları, bir programları e, bu batı dünyasında muhakkak var. Çünkü parantez içerisinde olacak olanlarla bize patislerle tarif edildiği e, şekilde verilen olayların paralelinde bunları sanal olarak gerçekleştirme e, planları, programları var ki şu an bunu uyguluyorlar dünya üzerinde. Dolayısıyla 733 hadisesiyle ilgili böyle bir sanal e, bir grafik ortamında bir filme oturup izleyebiliriz. Dünya şu anda işgal ediliyor diye. Ki daha önceki e, yayınlarında bunu çokça yaptılar. Dünya başkentlerinin işgal edilmesi, işgal edildikten sonraki senaryolarla ilgili vs. E, e, tatbikatlar bile yapılıyor NATO üyesinde başkentlerde hem askerler şehirlere inerek istila e, gibi durumlarda ne şekilde hareket edecekleriyle ilgili. Bu işin meclis meclis halisesinin hem zahir kısmıyla e, ilgili dünyada e, onların uygulamaya çalışacağı planlarla ilgili kısmı hem de zahir kısmı paralel olarak gerçek anlamda e, yorumlar isek ayağımızı yere basıp diğer boyutu yer boyut varlıklarının içi kaynı vesairesi bir tarafa bırakıp dünyada yapılmış olan set ve arkasında bulunan 2-2,5 milyar insan var şu anda. Çin'den bahsediyoruz. Ve içlerinde bulundukları şu an e, sosyal durumlar, ekonomik durumlar, e, çokça nüfusa bakmakla ilgili sıkıntıları e, dünyanın gireceği ee, yolda önümüzde bulunan en büyük sıkıntılardan birisi olan su sıkıntısıyla ilgili özellikle önümüzdeki zaman diliminde buradan çıkıp batıya doğru süratle ilerleyebilecek ve hatta buradan çıkıp Rusya ile birleşerek yine batıya doğru ilerleyebilecek ee, e, durumlarla da karşılaşabiliriz. Bunlar artık bizim yorumlarımız. Yani Çin setinin arkasındaki e, uzak doğudaki milletlerin Çin başta olmak üzere ki diğerlerini de alabilir e, Kore'yi vesaireyi e, bölgede bulunan diğer ülkelerle birlikte batıya doğru bir e, ilerleme e, durumlarıyla da karşılaşabiliriz. Geçiş meçişle ilgili diğer e, durumda bu da olabilir. Adış söylenen 7.3 Mecruş'ün e, Avrupa Ekslerine kadar neredeyse okyanusa kadar olan e, bölgeyi e, talanı, kuzeyden özellikle hareket ederek bu bölgede bir hareketten bahsediyor. Kıyamet alametlerinden bir tanesi olarak arkadaşlar. 7.3 Mecruş bahsindeki boyutlar arası kavramlar bizim bulunmuş olduğumuz boyut bizim algıladığımız bu titreşim düzeyi, altını ve üstünü algılayamadığımız bu beş duyumuzla gördüğümüz, duyduğumuz, işittiğimiz, dokunduğumuz e, hadisenin içerisinde yaşarken algılayamadığımız üst ve alt frekanslara diğer boyutlar e, olarak tanımlıyoruz ve bunları paralel boyutlar olarak aslında var. Mesela Bizle birlikte bu boyutta Allah-u Teala'nın var ettiği bizle birlikte yaşayan diğer alemler, işte hayvanlar aleminde mesela diğer boyutları da algılayabilen o frekansları algılayabilen durumlar hatta zaman algısı dahi farklı olarak çalışan atlarda özellikle durumlar var. Şimdi boyutlar arası durumlar, paralel durumlar paralel boyutlar Yer boyut varlıkları Allahu Teala'nın bizim frekansımızdan farklı olarak yarattığı ki ne diyor? Ee, onları topraktan yarattım. beni ateşten yarattın diyor iblis. Ben daha üstünüm diyor. Burada aslında yaratım itibariyle, Allahu Teala'nın yaratım itibariyle farklı frekans yapılarından var olmuş ee, canlardan bahsediyoruz. Biz onları e, cin olarak Alıyoruz Kur'an-ı geçiyor. Şimdi bu boyut varlıklarının ileri teknolojileriyle ilgili gerek dünyadaki eski dönem bunlar 10 bin yıldan önceki dönemde mesela dünyada ileri teknoloji olduğuyla ilgili çok fazla kanıtlar var. Ve yine bunlar 10 bin yıl önceyle ilgili bir büyük nükleer savaş e, hadisesiyle birlikte yaşanmış olan büyük bir e, yok oluşla ilgili de yine incelemeler var. Bilim adamlarının yaptığı çalışmalara e, dayanarak konuşuyorum. Dünyada dahil, önceki dönemde e, Nuh Aleyhisselam'ın döneminde bahsedilen dünyada yine uzun süre yaşayan bir insanlık, bin gibi 900 sene, bin sene yaşayan bir insanlık. Ve Vatan İrem Uygarlığı'ndaki gibi 4 kilometreyi bulan yapılar, binalar ve ee seyahat eden hatta alemler arası seyahatle ilgili özellikle bu Stargate dedikleri boyut kapıları ile ilgili vs. Ee bulgular mevcut. Bunların en dikkat çekicisi de 1920'de yine bu şey, Irak bölgesinde bulunan i̇st e, Sümer yaşamanın olduğu ki Nibur'u bağlantısı olduğu düşünülen Nibiru bir e, uzak gezegen 3600 yılda bir bizim e, güneş sistemimizin içerisine girip bir tur atıp çıkan bir e, gezegen. Dolayısıyla bunlarla ilgili e, Sümer tabletlerinin anlatmış olduğu Anunnaki'lerle ilgili medeniyetler diyelim. Onu konuyu açıyor. E, onlardan kalmış olan ve 1920'de Irak bölgesinde e, o dönem Osmanlı'dan sonraki yeni sınırların e, daha tam oturmaya başlamadığı dönem aslında Osmanlı'nın son dönemi tam olarak Dünya savı sansür sınırları oturuyor. Bu bölgede İngilizler tarafından bulunan boyut kapıları ile ilgili önemli saptamalar. ve Bunların sırları ile ilgili önemli bulgular. Akabinde diğer boyut kapılarının nerelerde olabileceği ile ilgili araştırmalar ki 1945-50'lere kadar buna ilgili baya bir bilgi topluyorlar. Biz burada o zaman kendi derdimizle uğraşırken onlar yol oluyorlar. Hem Orta Doğu'da hem Mısır bölgesinde. Çok fazla e, doküman toplanıyor ve götürülüyor vesaire. Şimdi oyut kapılarıyla ilgili bu bilgilerle oyutların varlığıyla ilgili hipsel e, bulgulara ulaşmaya başladığı zamanlar insanlığı. ve insan var olduğu dünya coğrafyasıyla diğer varlık alemlerinin farkındalığıyla ilgili yine gelişmelerin olduğu dönemler. Dünyada 1900'ler Çok önemli zamanlar. 1950'ler ve 60'lar dünyada bu GRR, Tolkien ve Herman Hesse özellikle 645 kuşağı olarak geçer. Aynı zamanda ruhsal boyutla ilgili bilgilerin de indirgenmeye başladığı zaman, bu boyutla ilgili bilgilerin içerisinde özellikle e, Herman Hensin Doğu'ya yolculuk kitabıyla birlikte mesela Avrupa'da e, onun e, Hindistan'a yapmış olduğu bir yolculuk ve burada Hindistan'ın altlarından, Tibet bölgesinin altlarından ilerleği e, yeraltı ile ilgili keşifleri Roman şeklinde anlatılmış olan e, kaynaklarla birlikte G.R.R. Tolkien'in Hobbitler ve Yüzüklerin Efendisi serileriyle beraber Orta Dünya ve diğer elfler gibi diğer boyut varlıklarıyla ilgili e, saptamalarını roman haline dökmeye başladıkları yıllar ki bunlar e, 90'lar 2000'lerde filmler yapılmaya başlandı vesaire. Yani insanlığının e, bu boyut kapılarının keşfiyle, anlaşılmaya başlanmasıyla ve e, insana anlatılmayan ama onlara yapmış olduğu e, bulgularla birlikte girmiş olduğu bir yol var. Bu yol aslında bizim İslam büyüklerinin, geçmiş dönemde büyük İslam alimlerinin yani bundan 1000 yıl önce, 1200 yıl önce fark etmiş olduğu e, insan-ı kamil noktasında verilik derecesine gelmiş olan Özellikle en büyükleri Şeyhül Ekber olarak geçer. Yükşehir. O İttin Arabi e, Hazretleri tarafından çok fazla bilgi var. Boyutlar arası geçiş e, Melih'e seyahat mesela oradaki e, bizden farklı boyutta yaşayan ve orada Kargaşa içerisine düşmüş olan, savaşmaya başlamış iki kabilenin davetiyle birlikte dünyadan gidip kabilelerin uzlaşmasına çalışır. Uzlaşma gerçekleşmeyince kabilelerden bir tanesini dünyaya davet eder ve getirir şeklinde anlatır. Koyittin Arabi. Ee, çok yakın dönemde de bu bilgi yaparlar bilgi Süleyman Hilmi Tunahan tarafından ee, 19. yüzyıl sonlarında yine aktarılır Muhittin bu Arabi'nin bulgularının doğruluğuyla ilgili. İlerleyen yıllarda Muhittin Arabi'nin Maskezegeni üzerine Sin, Lam ve Mim'le yazmış olduğu selam yazıları Google tarafından da yayınlanır. İlerideki dönemde 2004 olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam. Bu tür bulgular geçmiş dönemin Büyük evliyaların yapmış oldukları seyahatler ve bu seyahatlerin neticelerini vesaireyi anlatır. Büyük alimler galaktik manada da kendileriyle ilgili sırları küçük parçalar halinde nakletmişlerdir. Evliyalardan, büyük evliyalardan birinin yine yaşadığı bir yoğun bir tespihat halindeyken e, görmüş olduğu çok büyük bir e, varlık karşısında hemen saygıyla e, rüküye gider secdeye gitmek üzereyken fark eder ki o bir üst boyutta e, bulunan benliğidir. Yani kendi e, suretlerinden bir tanesidir. Bu boyutta var olurken üst boyutlarda var olan hallerinden bir tanesidir. Çünkü insan e, yedi halden e, meydana gelen bir yapıdır. Biz daha ilk hale ikinci hal arasındaki bedensel ve ruhsal yapı arasındaki geçişi idrak edemezken büyük İslam alimleri geçmiş dönemdeki evliyalar hallerin pek çoğunu e, yaşayarak ilerlemişlerdir. Peygamber Efendimiz'in Miraç'ın pek çok tabaka geçerek ilerleme vardır. Miraç'ta allah Teala'nın huzuruna gidene kadar Sidret-i Münteham bölgesine geldiğinde Cebrail Aleyhisselam dahi demiştir ki ben bundan sonrasını gidemem. Bundan sonrası sen yalnız gideceksin. Bu şeklinde ondan sonraki katmana, tabakaya ki boyutların varlığını buradan da anlıyoruz. Peygamber Efendimiz kendisi varmıştır. Şimdi bu arada anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız boyutlar pek çok grift yapılardan ve pek çok enerji boyutlarından oluşuyor. Enerji tabakalarından, tatmanlardan oluşuyor. Şu an insanlığın belirlediği 19-20 boyuttan ibaret olan bir sistemin içerisindeyiz. Ama bilmiyoruz burası son mu, nedir? Bir, geçmiş dönemde bir romanda iki boyut üzerinde var olan varlıklar diyelim onlara, iki boyut üzerindeki varoluşu anlatan bir romanda iki boyut içerisinde ee, yaşayanlar için üçüncü boyutu algılamanın ne kadar zor olduğuyla ilgili ee, bir kitap yazılmıştı. İki boyutlu çünkü var. Gördüğü, duyduğu, işittiği iki boyut alem. Biz de şu an üç boyutu alemin içerisinde dördüncü boyutu, beşinci, altıncı algılamamız e, hakikaten çok zor. Neyle çok zor? Bu zihnimizle çok zor, beynimizle çok zor. Çünkü dünya malzemesiyle yapılmış olan topraktan yaratılmış olan varlıklarız. dinimizin ötesine geçemedikçe yani buradaki varoluş aleminde gördüğümüz duyduğumuz, işittiğimiz en boy yükseklik olarak tanımladığımız gerçeklik içerisinde zihnimizi yani düşünce hızımızı geçip, düşüncemizi geçip, düşünce ötesi aleme varmaya çalışmadıkça Diğer boyutları algılamamız, anlamamız da çok zor. Ancak kalbi olarak kendimizi o üst frekansa uyumlayıp, gibi bol zikirle aynı zamanda pek çok takviyelerle olan bir hadise. Ondan sonra sırlar kapısını geçmeye çalışarak sırlar kapısını ettiğimiz taleple birlikte diğer boyut alemi diğer boyut ile ilgili algımızın açılması vesaire e, durumlarını yaşayabilmemiz ve bunları algılayabilmemiz, en azından hissederek algılayabilmemiz e, manasında da uygun bedenlerimiz var. Bedensel olarak da aslında bunları algılamaya da hazırız ama zihnimizin duvarlarını geçemediğimiz için bu arada kalıyoruz. Bu sebeple zihin duvarını ortadan kaldırarak, e, algımızın derecesini yükseltmemiz icap ediyor. Beşinci boyut olarak bahsedilen, dördüncü boyutu bir zaman boyutu olarak e, tanımlarsak beşinci boyut olarak bahseden alanda mesela pozitif negatif olarak bizim yaşadığımız dualite aleminde artının eksini, eksiyi birbiriyle e, çekiştirerek bir devinimle birlikte, bir enerjiyle birlikte yürüdüğümüz yani ruhsal enerjimize bir takviye ettiğimiz bu boyutun içerisinde yaşarken beşinci boyutta mesela üç tane negatiften oluşan bir spektrum olduğu, yani tamamen nurani bir yaşam olduğunu biliyoruz ve düşünüyoruz. Burada bu nurani yaşamı bizim fizik bedenimiz, fizik gözlerimiz ve beşerle algılamamız imkansız. Çünkü çok yüksek bir frekanstan bahsediyoruz. Sadece elektron yapısından oluşan bir yapı. Yani ışığın artık tanecik e, tamamen elektromanyetik olduğu, tane, tane elektromanyetik teorim vardır ışıkla ilgili. Bunun e, çok ötesinde tamamen dalga olduğu, lambda olduğu dalga boyu olarak algılayabileceğimiz bir nokta ki beşinci boyutayız. Altı ve yedi idrak etmemiz lazım ki hakikati idrak etmeye başlayalım. Dolayısıyla bu boyutta bizlerin alt düz düzeylerinde alt olduğumuzda nereden biliyoruz? Esfer-ül Safi'nin dedikleri aşağıların aşağısı olarak haber edildi dünya. Bu aşağının aşağısı kod olarak, seviye olarak, içeride değil boyut olarak aşağıda olduğunu tarif ediyor allah Teala. Kur'an-ı Azimşan'da İblis'e buyururken sen aşağıdan aşağısına ineceksin. Ee, diye gösterdiği noktaki Adem Aleyhisselam mı sonra aşağı iniyor? Yani bu alt boyutta kaba titrasyon dediğimiz bu fiziksel e, titreşim boyutunda biz var olurken e, diğer boyutlar haliminde e, akıl ötesi, zeka ötesi hani ileri teknoloji olarak e, dahi tarif edemeyeceğimiz pek çok formlarla ilgili varlık alemiyle ilgili pek çok tabi hipotezler üretmek mümkün. Onların e, dünyayla temasıyla ilgili vesaire yani spektrumdan itibaren başlayan hayatın artık ruhsal hayat olduğu e, konusunda emin olabiliriz. Ruhsal hayatla ilgili bize göre ruhsal hayatla ilgili ki orada yine spektrum bedenler yani nurani bedenler var olduğunu yerlerden ve topluluklardan bahsedebiliriz. Buradaki zaman mekan bütünlüğünün yani mekanik anlamındaki yapıların bizdeki gibi ayağa bas, yere basar elle dokunulur hissedilir. Madde boyutunda titrişimleri algılanabilir e, Durumların çok ötesinde daha Allah-u Teala'nın bütünlüğüne daha vahdet e, boyutuna doğru geçişle ilgili aşamalar olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Buradan itibaren ruhsal aleme geçmeye başladığımızda algılarımızı açarak ruhsal aleme geçmeye e, düşünmeye başladığımızda sol alemdeki e, zaman kavramının tabii ki dünyada yaşadığımız 3 boyutu aleminden çok daha farklı olduğunu e, itirakine varabiliriz. Ruhsal alem Allah-u Teala'nın ezel ebed yolunda evvel ve ahir çizgisi üzerindeki evvel ve ahirin kelime olarak söylüyoruz ama ileriye doğru sonsuza giden bir yapıda zaman boyutunda ve mekan boyutunda manasında ileri doğru nasıl sonsuza gidiyorsa geriye doğru da sonsuza gider allah Teala'nın Doğulmamış, doğrulmamış sıfatı. İhlas suresinde e, özellikle burada tarifi yapılan ve e, İhlas suresinde samet, samet bütün varlık kalemin dolduran manasında gelir. Yani her şeyi var eden ve başı sonu olmayan. Allah-u Teala'nın ömer ahir ve zahir ve görünen, görünmeyen düzeni ee, içerisinde, sıfatları, özellikleri içerisinde bulunan bir ruhsal alem var. Ve ruhsal alem ne zaman yaratılıyor? Kalu -bela. Bela. Burada zaman olarak bizim algılayamayacağımız bir e, noktadan bahsediyoruz. Dünya zamanıyla hikayesinin olmadığı, dünyanın dahi olmadığı dönemlerden Kalu Bela'dan bahsettiğimiz yerde allah Teala'nın onu üflediği Hazreti Adem onunla birlikte ayıd edersek allah ruhu Teala'nın ruhunun üflenmesi ruhlar aleminin de evvelden ahire var olduğu e, gerçeğiyle birlikte yola çıkarsak evrensel, fiziksel bütünlüğü ne zaman olup olmadığı konusunda da çok bilgi sahibi değiliz aslında insanlık olarak. 13 milyar, 14 milyar yıl dünya yaşı olarak söyleniyor. Çok eskiden biz çocukken 3,5-4 milyar deniyordu. Daha önce ne deniyordu bilmiyoruz. Doğru mu yanlış mı onu da bilmiyoruz. Ancak dünyanın enerji ve madde manasındaki varoluş nizamı, Allah-u Teala'nın yaratım nizamıyla birlikte bir başlangıç tarihinin olduğunu tabii ki düşünüyoruz. Ama ruhsal alemle ilgili bir başlangıç tarihi vesaire düşünemiyoruz. Ee, Allah-u Teala'nın ruhundan gelen bir yapı olduğu için bizim ruhsal yapımız e, kavru belayla dünya arasında ne oldu, ne bitti konusunda çok da derin bir bilgiye sahip değiliz. Bular alemin var olduğundan duyan var olan varlıklar olmamız gerekiyor ve dünyaya doğum yoluyla gelip Adem Aleyhisselamdan sonra insanlığın Adem oğullarının dünyaya işiyle birlikte dünyada daha önce var olmuş olan Hint savanesinin Cinlerin dünyada yaşadığını biliyoruz Kur'an-ı bize vermiş olduğu bilgilerle birlikte. Buradaki yaşam formunun içerisine yaşam e, bitkiler alemi, hayvanlar alemi ve bizden önce bulunan cinler aleminin burada var olduğu formun içerisine iniyor Adem Aleyhisselam. Bu arada Adem Aleyhisselam buraya inerken allah Teala'nın bütün eşya isimlerini ona öğretmesi ve buraya indiğinde yine ona secde eden meleklerin o buradayken ona yardımcı olmaları o e, Beytül Haram e, bölgesinde o Mekke bölgesine indiği bahsedilir. Kendime söyleyeyim. Buraya gelirken Allahu Teala'ya vermiş oldukları söz, söz vesaire gibi kavramları birleştirdiğimizde ve sonraki dönemde Süleyman Ahitlamesi'ni yine incelediğimizde, Süleyman Aleyhisselam'ın hem insanlarla ilgili hem insanlarla Cid-i Arası'nda yapmış olduğu vakittir bu. sayede özellikle Adem Aleyhisselam ısısına baktığımızda, insanların buraya bir söz vererek bir vakitle geldiğini görüyoruz. Ve kursal alemin Biraz tefekkür ettiğimizde dünyaya e, geliş sürecimizde ruhsal olarak e, burada varoluşumuz bunu da incelediğimizde aslında e, ruhsal olarak tekamüle ihtiyaç duymadığımızı çünkü ruhumuzun allah Teala'dan bize üflenen bir faktör olduğu bilgisiyle de yürüdüğümüzde bizim Can öz bütünlüğümüz ee, ve beraber nefsimizi terbiye etmek ve sonra nefsimizle de bütünleşerek Abdülkadir Geylani'nin dediği gibi Allah'ın huzuruna çıktığımda ben nefsimi de götürüp bak nefsimi sana getirdim ee, şeklinde söylediği gibi buradaki bu imtihan yani zorluklar dönemi, terbiye dönemi Ders dönemi, tedrisat dönemine başlıyoruz, giriyoruz. Bu arada bu tedrisata başlarken kaderi çizgimiz üzerinde yaşamamız burada en büyük emelimiz, duamız, arzumuz. Kaderi çizgimiz nerede var? Lehfi Mahfuz'da var. Muhafaza edilen levada. Muhafaza edilen levada allah Teala'nın kalemiyle yazılmış olan tüm kaderi hadisenin bulunmuş olduğu yapı. Bu yapı Ruhsal olarak bizim dünyaya inmeden önce bildiğimiz, gördüğümüz bir yapı. Çünkü mevcut ve e, muhafaza altı. Lev, Lef-i lef, levhada. Muhafaza edilen levhada. Dolayısıyla dünya hayatında ne yaşayacağımızı bilerek buraya. Dolayısıyla bildiğimiz bir hayatı kabul ederek indiğimiz için de burada Başımıza ruhsal kabullemeler ve akitler çıkıyor. Ruh dünyaya inip anne karnında bedenlenmeye başladıktan sonra başlayan süreç insanın artık büyümesi ve ruhu ile birlikte doğmasıyla başladığı yaşamda ne yaşayacağı lehif mahfuzda belli. Buradaki yaşam Allah Teala'nın kaderi planında lehif mahfuzda belirlenmiş olan bu plan var ve bu külli iradenin içerisinde insan yine cüzi irade hakkını kullanarak cüzi iradesiyle birlikte burada imtihan boyutunda var olarak bu imtihanı tabii ki başarıyla geçmek üzere sözler vererek dünyaya gelen bir var. Kimse kaybedeceğim diye sınava girer mi? Kazanmak üzere girdiği imtihanın maalesef Buraya kapalı şuur boyutunda derler eskiler. Kapalı şuur boyutunda geçmişi hatırlayamadan tamamen geçmiş düzen o kavli beladan beri olan düzenle ilgili bilgimiz yok. Bilmiyoruz. Bu düzen ve sonra yapılan akitler dünyaya genişle ilgili verilen sözler vesaire bilinmediği için dünyada da Adem Aleyhisselam'dan beri i̇bn savaşı ile e, şeytanla insanın büyük savaşı olduğu ve şeytanın iğne ee, insanın yürüdüğü bu mukadderi yol üzerinde önünde arkasında sağında ve solunda durarak Araf suresi 10 ve 18. ayetler arasında burası çok net olarak anlatılır insana engel olacağıyla ilgili Allah-u Teala'dan isteği bana o zamana kadar müddet ver ve ben bunların hepsini kaldırıp yoldan çıkaracağım dediği bahisin olduğu yere iniyor insan ve bunları kabul ederek iniyor ve ben bunu başaracağım e, diyerek iniyor arkadaşlar. Hayata bakış açımızı, günlük hayatta aldığımız her nefeste. bunları düşünerek bu idrak içerisinde yaşarsak A noktasından B noktasına ulaşmak olduğumuzu ve buradan buraya ulaşmamız gerektiği ile ilgili söz vererek biz bunu yapacağız diyerek buraya geldiğimizi unutmadan yaşar ve unutmadan ilerlersek, için bu yüzün yaşarken unutarak ilerlersek bu yüzün yaşamamız ihtimali yüksek. Bu yüzün yani sol tarafı, karanlık tarafı hazırlanmış olan tuzakların içerisinden Çıkmaya çalışarak ama çıkamadan tuzağın içinde olduğu bilincinden uzak olarak ve tamamen nefsine düşmüş olarak yaşanan bir yaşam ki harcanan bir e, ömür ve şeytanın e, Allah-u Teala dediği gibi ben bunların çoğunu yoldan çıkaracağım sen de göreceksin diyor allah Teala. Allah-u Teala da insanlar e, emin olarak insanı Adem Aleyhisselam'dan bahsediyorum. Ee, dünyaya, şeytana karşı galip çıkmak üzere gönderiyor ve insan buraya gelirken Adem Aleyhisselam e, tekrar söylüyorum bunları giderek ki bil. Adem Aleyhisselam biliyor Bismillah, kabil Kabil hadisesi, Kabil Habil'i öldürüyor ve başlıyor şeytanın itnesi ve fesatiyle birlikte daha ilk dakikada problem yaşanmaya başlanıyor. İnsanın dünyaya neden geldiğini unutmayan bir grup sonraki dönemde İdris aleyhisselam mesela, suluları sayılar azalmaya başlar. Allah yolunda yürüyenlerin diğerleri çoğalmaya başlarlar. Alay yolda yürüyenler dağlarda, tepelerde yaşar. Adem Aleyhisselam'dan sonraki dönem, Hedis Aleyhisselam e, ve çevresi. Ve deniz kenarlarına e, inmelerini istemezler. Çünkü deniz kenarlarında nefislerine uymuş olan, aşağılarda, ovalarda ve e, gün geçtikçe nefislerine daha fazla uyarak şeytanın tuzaklarına, düştükçe çoğalan aynı zamanda nüfusları da çoğalan e, insanlar yürürler. Bu Nuh Aleyhisselam'a kadar devam eder ki Nuh Aleyhisselam'a geldiğimizde Kur'an-ı Azimşan'da yürüyoruz. Çok sayılı insan kalmıştır Allah yolunda yürüyor. Dolayısıyla oradan bugüne gelip ve bugün itibariyle dünyadaki hali e, tekrar Yorumlayın arkadaşlar. Gün geçtikçe nereye doğru gidiyoruz? Ee, ne oluyor? Şeklinde. Ee, şapkayı önümüze alıp koyalım ve düşünelim. Nereden geldik nereye gidiyoruz? Şu an e, karanlık sarmalı giderek artıyor. Gün geçtikçe daha çok artıyor. Ee, bir taraftan e, bir uyanış da var. O da görünüyor. Ancak kalabalık, genel çoğunluğun karanlık tarafa doğru seyretmekte olduğunu yani sadece bizim coğrafyamızda değil tüm dünyayı ele alırsak hakikaten sıkıntılı yerlere doğru gideceğimizi görüyoruz ki hadis külliyatında da hep konuşuyoruz 1400 ile 1500 arasındaki dönem yani 1980'de bundan 100 yıl sonrası içerisindeki bu kısa dönem aynı zaman son dönemler olarak bahsedilen yerdeyiz ki şu anda tam bunun içindeyiz. 1484'teyiz. Bu dönem içerisinde e, az önce bahsettiğimiz boyutlar arası durumlar, alakalar vesaire e, insanların diğer boyutları fark etmeye başlayacağı, onların temaslarının olacağı aynı zamanda insanlığın birbiriyle olan çok fazla savaşlar vesaireler münasebetiyle kıracağı ve doğal afetlerin felaketleri yaşanacağı ve dünyanın yine manyetik mercesinin de değişerek hatta güneşin batıdan doğmaya başlayacağı zamanlarla ilgili tarifler yapıyor Esselat ve Senafer. Şu an bu zamanın içerisindeyiz. Bu zamanın içerisinde nereden geldiğimizi, talübeladan bu yana var olan ruhlar olduğumuzun bu ruhsal formumuz ki bunu allah Teala'dan aldığımız form, ruhsal formumuzun bu bedensel bütünlüklerimizin istahatıyla ilgili, ile ilgili, imkanıyla ilgili burada olunduğunu, tekrar tekrar hep söylüyorum, ruh taşıyan bedenler olmadığımızı. Kutsal yapılar olduğumuzu ve bu ceset içerisinde olduğumuzun, araç içerisinde olduğumuzun bilinciyle birlikte, başımız hep yukarıda, hep göklerde olmak üzere, İbrahim Aleyhisselam'ın baktığı gibi, ilmi alana kadar hep başı e, göklerdeydi. E, kendimizi yukarıda tutmaya çalışarak, daha üst frekans boyutlarına, bedenimizi uyumlamaya çalışarak yürümemiz gereken yerdeyiz. Aşağı düştükçe havane çok geniş. indisine havanesi. Alt boyut varlıkları olarak düşünüyoruz. Ee, anlıyoruz, daha doğrusu. Ancak çok kuvvetli olduklarını da biliyoruz. Dolayısıyla kendinizi bu frekans boyutuna düşürecek bütün kötü alışkanlıklar vesairelerden çıkarak bu da yeterli değil yoğun manevi yaşam, yoğun ibadet, yoğun zikir çalışmaları, yoğun tefekkürle birlikte kendi manevi alanınızı tutmaya çalışarak ilerlememiz ve bu intihanı hakikaten zor olan bu dönemde geçmek üzere Rabbimizin kuvvetini hep talep ederek allah Teala'dan geldiğimizi ve Allah ve nimel vekil zikriyle birlikte ondan aldığımızı buraya aktarmak üzere burada bulunan varlıklar olduğumuzu unutmadan, Adem Aleyhisselam'ın şeytanla Musa ile Firavun'un yapmış olduğu savaşın aynısını yaptığımızı unutmadan ve burada biz bu savaşı alacağız, kazanacağız, bu imtihanları geçeceğiz sözleriyle, eliniyle buraya geldiğimizi. Unutmadan yaşayalım sevgili arkadaşlar. Hepimiz Rabbime emanet olun. Selamun Aleyküm.